Pek çok kadın internette satış yapmak istiyor ama nerede, nasıl yapacağını bilmiyor veya kendisi bir site açsa bile görünür olmadığı için ürünlerini satamıyor. Bu şekilde olan kadınlar için bir platform var. Kadınların emeği platformu. Üç kadın tarafından kuruldu. Onlardan biriyle birlikteyiz. Selmin Tosun bizimle birlikte. Nasılsın Selmin Hanım, İyi misiniz? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Herkes adına, tüm arkadaşları adına, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. E, platformu biraz tanıtalım istiyorum pek çok kişi ama önce sizi tanıyalım, tanıtalım istiyorum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Selmin Tosun'un aslında gayet sıradan bir hikayesi var. E, durun ya, ben... bir dakika durun ya. <gülüyor> Meskiden olsun her kadın biricik ve özeldir. Her kadının hikayesi evet. biriciktir. Rica edeceğim onu hiç kullanmayalım bile yani. konuşta oraya bağlayacağım ama. Ha, e, yani öyle başlayan ama öyle bitmeyen, neyse ki mutlu sonuna biten bir hikaye. E, sıradan derken e, Ankara'da doğdum duydum. İyi bir aile, sorumsuz bir çocukluk. Ondan sonra güzel sevgi dolu bir çocukluk. Arkasından iyi okullarda, iyi bir eğitim özel okullarda, o zamanlar çok herkese nasip olmayan bir şey. Arkasından iyi bir üniversite, iyi bir iş, iyi bir eş, iki tane güzel çocuk ve tam kariyer basamaklarını tırmanmaya başladım ben artık. Oluyorum derken eşinin kariyeri uğruna kendi kariyerinden vazgeçen bir kadın. Yani hikaye aslında bu nedenle çok sıradan. Çok duymuşuzdur değil mi? Buna benziyen hikayeler. Hiç, hiç Böyle bir, başlıyor. Hiç sıradan değil. Biraz ayrıntı girelim. Hangi üniversitelerde hangi eğitimleri aldınız? Mesleğiniz? Hangi şirketlerde çalıştınız? Ve şu anda Tabii. nerede? Hangi pozisyondasınız? Tabii ki bahsedeyim bundan. Tabii ee, bundan. Tevfik Fikret Lisesi'nde okudum. Tevfik Fikret Lisesi özel bir okuldur. Fransızca eğitim verir. Fransız öğretmenler vardır. Oradan gelen zaten bir böyle Avrupa vizyonu başladı diyelim. Arkasından Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümünde okudum. Çok nasıl diyeyim. Üniversite zaten baş insana çok güzel bir vizyon kazandıran bir hayat ama okulumda çok severek anıyorum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Arkasından e, İş Bankası'nda çalışmaya başladım. İş Bankası'nda uzman olarak çalışmaya başladım. Yükseldim. Müdür yardımcısı oldum. 12 yıl çalıştım orada. Eşimin peşinden İstanbul'a tayin oldum. Oradan Bursa'ya tayin oldum. Derken e, 12 yılın sonunda ilk çocuğumuz Henüz iki yaşındayken, eşime bir yurt dışı görev teklifi geldi ve ben e, iş bankasından ağlaya ağlaya istifa ettim. E, gittik, çok güzel bir iki yıl geçirdik. Pişman oldum, bahar olmadı. Bambaşka bir görüş, bambaşka bir ufuk kazandırdı bana orada iki yıl geçirmek görmek. Ülkem adına. Çok üzüldüğüm, çok sevindiğim, bir sürü şeyler öğrendim, gördüm. Öyle söyleyeyim. Ee, ama işte arkasından buraya geldiğimizde benim için artık kurumsal hayat bitmiş oldu. Tekrar geri dönemedim. Hani e, siz konuşmuşsunuz, e, daha önceki röportajlarınızı izledim. Cesaretten bahsediyorsunuz o adım atma cesareti. O cesaret bir daha geri gelmedi. İşte ikinci çocuk, şudur budur derken o sayfayı kapatmış olduk. Arkasından e, tabii ki bir takım denemeler oldu. Eğitim danışmanlığı, yoga eğitmenliği, arkasından bence beni çok e, tanımlayan şeylerden bir tanesi, şiddetsiz iletişim eğitimi. Bunlardan sonra e, emekli oldum. Yani emekliyim artık çalışma hayatına geri dönmedi derken bu kadınların emeği platformu karşıma çıktı benim sayesinde ve e, şimdi bütün enerjimi buraya yönlendiriyorum öyle söyleyeyim. Çok Burada, güzel. Peki şimdi geçelim platforma. Platform evet. için e, hangi yıl bir araya geldiniz? Platform ne zaman kuruldu, kimlerden oluşuyor? O kuruluş öyküsünde anlatır mısınız? Tabii. E, platformun e, fikir annesi Beril. Beril Koparal Ergün. Şimdi onu evlendirdik. Ergün oldu bir de soyada ekledik. Beril e, çok çok özel bir kadın. Çok e, nasıl diyeyim? Aslında tıp doktoru. Tıp eğitimi almış. Ama kendini bilime adamış. Ondan sonra o tıp e, eğitiminin üzerine şu anda sayamayacağım kadar çok eğitim eklemiş işletme okumuş. NLP eğitimleri almış, bitmiş, başka bir konuda doktora yapmış. Doktoramıyor kendini. Yani e, onun hatta yazdım buraya oradan bakayım. Genetik uzmanı. Ondan sonra e, Kapital ve Ekonomist dergilerinin hani hep böyle yılın en başarılı 50 kadın CEO'su listeleri vardır. O listelere giren her yıl giren bir kadın şu anda Noh Kozmetiks'in genel müdürlüğü. Ee, çok başarılı bir iş kadını ama bunun yanı sıra da çok mütevazi, çok özel. Ee, yazar, şair, girişimci, 3 kız annesi, <gülüyor> sosyal sorumluluk e, müptelası bir kadın. Fikir onun fikri açıkçası. Yıllarca kadınlar için şeyler yapmak istemiş. İki tane kurumsal işi arasında e, Zadehital'in... Amerika'da çok büyümesini, gelişmesini sağlayan tariflerin CEO'sunu yapmıştır dedi. O ikisinin arasında bir boşluk yakalayıp, bu fikri e, diğer arkadaşımız işte Yasemin Tekci ile birlikte hayatta geçirmeye karar vermişler. Henüz biraz, ben tanedeyken Yasemin'in yanından bahseder misiniz biraz da? Tabii ki Yasemin daha önce e, bizden daha genç bir arkadaşımız. Daha At önce beni birlikte pardon. E Soyadını duyamadım bağlantı. Yasemin Tüfekçi. Yasemin Tüfekçi. Şu anda 96 adında bir şirketi var. Bu şirketin verdiği hizmetler web sitesi kurmak, sosyal medya danışmanlığı gibi teknolojik hizmetler veriyor. İşin arka tarafında da işte Yasemin var zaten. Daha önce benimle birlikte çalışmışlar. Ve tabii ki o da belirli çok sevmiş. Hiçbir zaman korkmamışlar ve bu fikir ortaya çıktığımda Beril'e ilk destek veren o olmuş. İlk web sitemizi o kurdu. Ben o aşamada devreye girdim. Beril tekrar çalışmaya başladığımda artık bu iş için vakti olmadığını anlayınca bana teklif etti. Sen yürütsür müsün, kaldırır mısın bu işi diye. Memnuniyetle kabul ettim. Ve biz Yasemin'le birlikte çalışmaya başladık. İlk geçen sene, yani bu söylediklerim hep 2019 sonlarında yaşanıyor. 2020'nin 8 Mart Kadınlar Günü'nde web sitemizi açtık. Çok güzel bir tarihe denk geldi. 15-20 tane kadın vardı sitenin içinde o gün sadece. Ama bizim için harika bir başlangıçtı. Bir şey söyleyeceksin. Evet. Sitenin amacı nedir? Bu platform neden kuruldu? Şimdi... Tam olarak şöyle söyleyebilirim. Kadınların emeği platformunun amacı pozitif ayrımcılık yapmak. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapmak için kuruldu. Çünkü erkek egemen bu dünyada baktığımızda bir iş kadınının gerçekten desteğe ihtiyacı var. Kadınların, evet şunu söylemek lazım. Kadınların emeği böyle çok moda şimdi, ne zaman Instagram açsanız, karşınıza kadınların elinden kadınların emeği, bilmem şey ne ablanın sayhanası, şu bacının bir şeysi çıkıyor. Ama e, bu puralardan kazanılan paralar o ablanın cebine mi gidiyor? Tam olarak aslında burada bizim merkezimizde bu var hakikaten böyle elleri çatlamış hani topraktan gelmiş meyveler, sebzeler tutan o fotoğraf artık o kadar şey ki sürprizsiz ve sıradan bir şey ki bizim için. Ee, ama o eller kazanıyor gerçekten bu parayı. Evet tabii çok iyi niyetli girişimler var. Çok kadınlara hakkını vermek için çalışan bizim gibi birçok sosyal sorumluluk ya da girişim var. Ama çoğunlukla kadınların nasıl diyeyim, şirketlerin kapılarında kadınların adı yazmıyor. Biz istedik ki bu kadınlar gerçekten sattıkları, ürettikleri malların karşılıklarını kendileri alsınlar. Hak ettikleri karşılığı alsınlar. Onları destekleyecek, yanlarında onlarla beraber yürüyecek Birisi olsun, yalnız olmadıklarını hissetsinler. Daha görünür olsunlar, daha tanınılır olsunlar. Onları tanıtalım. Birbirleriyle dayanışsınlar, Onları bir ufuk açalım, bollayalalım, yol gösterelim gerektiğinde, yerinde. Kadın dünyasında neler oluyor, iş dünyasında neler oluyor? Onları biz toparlayalım, onları güncelleyelim. Tam olarak aslında platformun amacı bu. Hı hı. Girişimci iş kadınlarını her alanda desteklemek. Neler yapıyorsunuz? Biraz daha ayrıntıya girelim mi? Kadınların Tabii. emeği platformunda neler yapılıyor? Kadınların emeği platformunda öncelikle bir web sitemiz var. Web sitesinde platformumuza davet ettiğimiz ve kabul eden bütün kadınların bir hikayeleri var. Bu işe nasıl başladıklarının kendi ağızlarından hikayeleri. Kimisi işin çok başında, kimisi epey kurumsallaşmış, dükkanını açmış, şirketini kurmuş, kimisi daha da ileriye gitmiş, ihracat yapıyor. Yani her seviyede aslında bulunan, işini büyütmüş ya da henüz tohum aşamasında olan kadınlar var. Onların ürünlerine yer veriyoruz. En önemlisi bu. Ürünlerinin e, fotoğrafları var. Hangi mecrada satıyorlarsa bunu, çünkü her biri verdiği mükellefi değil. Dolayısıyla Instagram üzerinden örneğin çok satış yapan insanlar, şimdi çok çok moda, hepimiz Instagram üzerinden alışveriş yapıyoruz. O ürünün üzerine tıkladığınızda Instagram sayfasına direkt olarak alıcıyı yönlendiriyor. Onun haricinde diğer başarılı girişimci kadınların ilham olsun diye koyduğumuz hikayeleri var onlardan platformdaki kadınlara gelen mesajlar var Ondan sonra daha önce daha önce dedi bu bir yıl içinde yaptığımız eğitimler söyleşiler vesaire bunlarla ilgili bilgiler var onları da geçeceğim Onun dışında bir Instagram hesabımız var her gün bir kadını burada tanıtıyoruz Ürünlerinin fotoğraflarını koyuyoruz, hikayeler koyuyoruz. Zaman zaman işlerini yaparken çekilmiş kısa güzel videoları var. Onları paylaşıyoruz. Ne nasıl yapılır örneğin gibi bir seri de hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun için açtığımız bir YouTube kanalı var. YouTube kanalına şimdi içerik topluyoruz. Kadınların saldırı aldık çalışıyorlar. Onlara videolar çekiyorlar. LinkedIn hesabımızı açtık. Bir Facebook hesabımız oldu. Instagram eş eşkidimli olarak orayı yürütüyoruz. Ee, onun dışında ne yaptığımıza gelirsek bu kadınlara bir ufuk olsun diye daha önce işini kurmuş, belli bir noktaya gelmiş, başarılı kadınlarla söyleşi serisi hazırladık bir tane. JCI sağ olsun, onların iş birliğiyle ponsörlüğünde bu işi yaptık kadın girişimci buluşmaları adı altında her birinden yeni bir şey öğren ben de dahil tabii ki ben de aynı yolculuğum yolcusuyum. onlar da bir öğreniyorum a bunu da yapabilirim bunu yapabilirim hem bir sürü çok basit de olsa fikir alışverişi oluyor hem de insan o yalnız olmadığı hissini Yakalıyor. Kadın kadına dayanışma muhabbeti çok çok daha farklı oluyor. Onun ardından konusunda uzmanlarla gene birlikte hazırladığımız bir eğitim serimiz var. Her ay bir tane eğitim yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, gönüllü olarak hiç bizden bir şey talep etmeden eğitim verenler var. Örneğin akıllı, Telefonla fotoğrafçılık eğitimi. En çok ilgi gören eğitimlerden biri bu oldu. En çok ihtiyaç duyulan şey çünkü. Ürettiğimiz şeyleri olduğu gibi güzel haliyle fotoğraflayabilmek ve onu Instagram'da gösterebilmek. Gerçekten çok önemli bir şey bu. Onun yani, için eğitim Çünkü ben görüyorum bazı kadınlar güzel şeyler üretiyorlar ama fotoğraflara baktığınızda ne üretti? Anlaşılmıyor bile. Anlaşılmıyor Anladım. bile satış yapamıyor. O yüzden fotoğrafın nasıl çekileceğini öğrenmek çok önemli bir konu. E, bu fotoğrafçılık eğitimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Online mı? Yoksa uzman çıkıp anlatıyor mu? Hepsi online. Şu anda eğitimlerin hepsi online. Bu tabii biraz da içinde bulunduğumuz dönemin mecburiyetinden kaynaklanıyor. Evet. İki oturma halinde yaptık örneğin fotoğrafçı eğitimi, o kadar ilgi gördü ve o kadar çok soru aldı ki ikiye bölmek zorunda kaldık ve tekrarını da yapmaya karar verdik. Yine belirim e, ve işte bizim çevremizdeki arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz sağ olsunlar, onlar sayesinde oluyor bu eğitimler. Muratan Yıldız çok e, iyi bir fotoğrafçı, bir ajan sahibi. Bize vakit ayırdı ve bu eğitimi verdi. Daha da güzeldi. Tekrar edebileceğine dair de söz verdi. Yani bunlar çok kıymetli şeyler. Arkasından e, bir eğitimimiz daha oldu. Arkasından atölyeler düzenlemeye başladık. Atölyeleri kendi içimizdeki kadınlarla düzenlemeye başladık. E, o kadar güzel işler yapanlar var ki, her çeşit şey üreten kadın var. İlk önce ilk atölyemizi cilt bakımı atölyesi yaptık. Çok güzel cilt bakımı ürünleri üreten çok genç böyle enerjik girişimci bir arkadaşımız var. O sağ olsun. O kadar işin arasında bizim için bunu organize etti. Çok keyifli bir atölye oldu. Arkasından gene benim bir arkadaşım Mandala atölyeleri düzenliyor. Yoga eğitmenidir kendisi aynı zamanda. O bize bir mandala atölyesi düzenledi. Onu da çok çok büyük keyifle hepimiz katıldık. Ee, önümüzdeki hafta çay atölyemiz olacak. gene aramızdan ehsacı bir hanım bize hem e, tıbbi çayları hem keyif çaylarını nasıl denememiz, nasıl kullanmamız gerektiğini, kendi çayımızı nasıl yaratacağımızı anlatacak. Bu atölyeleri ufaktan ufaktan dışarıdan katılıma açmaya karar verdi. Çünkü aynı zamanda tabii bir gelir de elde etmemiz gerekiyor bu platformun yürüyebilmesi için. Orayı atladım en önemli yeri bence. Farkımız nedir diye sormuştunuz. Bu platformun en önemli farkı diğer e, girişimlerden hiçbir şey için para talep etmemesi. Bizim en, en birinci iddiamız bu. Ne üyelik aydatı, ne... E, Satılan ürünlerden komisyon, ne eğitimler için para, yani platformumuza dahil olan davetimizi kabul eden ya da kendi isteğiyle gelen hiç kimse hiçbir şey için para ödemeyecek. Sanıyorum en belirleyici ve ayırt edici özelliğimiz bu. Önceden inanmakta güçlük çekenler bile oluyor. Çok iyi bir özellik çünkü pek çok internet sitesinde hani satış yapılmak istendiğinde bir komisyon alınıyor. Hani %10'lardan yüzde yüzde %30, yüzde %hatta 40'lara varan komisyonlar alınıyor. E o zaman kadın zaten yapmış 100 liralık bir şey, bir, bir şey satmaya çalışıyor. E onun da 40 lirasını o siteye verdiğinde kendini 60 lira kalıyor. Hani biraz evet. tabii ki bunlar zorlayıcı etkenler. Evet. Tam bir sosyal girişim anladığım kadarıyla ve çok güzel bir dayanışma örneği. Yani hiçbir ücret alınmıyor. Peki bir kadın sizin sitenize başvurduğunda, orada yer almak, kendisini tanıtmak istediğinde ne yapması gerekiyor? Ee, web sitemizden başvuru alıyoruz. Ama aynı zamanda e, networking ile de geliyor artık. E, onu söylemek lazım. Bugün yaklaşık 130 tane kadın var platformun içinde. O 15-20 kişiyle başlayan platform daha bir yıl tamamlamadan bu sayıya ulaştık ki Yavaş gidiyoruz. Onu da söyleyeyim. Aslında çok hızlı bu sayı artabilirdi. Ama biz tanışalım istiyoruz. Ben herkeste mutlaka bir telefon görüşmesi yüz yüze olması dahi olamıyorsa eğer telefon görüşmesi yapmak istiyorum. Sonuçta bir aile gibi büyüyoruz çünkü. Sadece girişimci olması, şöyle kadın olması, girişimci olması, hakikaten bir iş kurmak istiyor ya da işini büyütmek istiyor olması bizim için yeterli. Bize katılabilmek için. Bütün bu özellikleri taşıyan kadarı, kadınlara kapımız sonuna kadar açık. E, yeter ki dediğim gibi şu olabilir, hobiden işe dönüşebilir. Bu kabulümüzdür. Ama e, ne yapmak istediğini, ne ürettiğini ileride nerelere varmak istediğini birazcık kurgulamış olsun istiyoruz. Bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Türkiye'nin dört bir yanından henüz daha evinde çıkmadan lif örerek örneğin aramıza katılanlar da var. Yani o gencecik arkadaşıma da biz. Hangi yollardan geçmesi gerektiğini Instagram sayfasında örneğin nasıl düzenlemesi gerektiğini, fotoğraflarını nasıl çekmesi gerektiğini anlatarak da başlıyoruz. Sanılmasın ki elitist bir yaklaşım içindeyiz. İşte belli bir aşamaya gelmiş kişileri kabul ediyoruz. Hayır öyle değil. Yeter ki para kazanmak istesin. Kendi ayaklarının üstünde durmak istediğini ifade et. bu bizim için yeterli. Gerçekten çok kıymetli bir çalışma yapıyorsunuz. Çünkü biz kadınların oh. en eksikliği bilgi eksikliği her zaman söylüyorum. Neyi nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Az önce söylediğiniz şey hani Instagram'da nasıl satış yapacağını, nasıl fotoğraf koyacağını, bu kadar bilgiyi hem de açık bir şekilde herhangi bir ücret talep etmeden gerçekleştiriyor olmanız çok güzel. Bakıyorum her yönden dört dörtlük bir dayanışma örneği gösteriyor Kadınların Emeği platformu. Yani hem diyorsunuz ki gelin kadınlar burada kendinizi gösterin, tanıtın diyorsunuz ve onların kendi Instagram ya da sitelerine link veriyorsunuz. bir evet, satış yok sitede ama onların linkini paylaşmalarını sağlıyorsunuz. Ayrıca bununla kalmıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Başka kadınların yaptığı rol modelleriyle onları tanıştırıyorsunuz hepsi gerçekten çok kıymetli çalışmalar. Peki bu yaptığınız çalışmalardan nasıl dönüşler alıyorsunuz? Yani bu eğitime katıldıktan sonra kadınlarda nasıl bir değişim görüyorsunuz? Size dönüşler nasıl? Gözümüzle görüyoruz aslında bakarsanız bunu. Instagram hesaplarında birdenbire e, ajansla mı çalışmaya başladı acaba diye örneğin merak ettiğimiz şeyler olmaya başladı. Bunun yanı sıra o içeride oluşan sinerji sayesinde de aslında çok güzel şeyler oluyor. O dayanışma. Bir WhatsApp grubumuz var. Evet çok kalabalık ve kolay değil o kadar kalabalığın içinde bir düzen içinde haberleşmek. Kaç kişi Ama WhatsApp'ta işte 130 kişi var <gülüyor> ve bu her geçen gün artıyor. Ama Orada örneğin, birisi ortaya bir soru atıyor. Kutuları nereden alıyorsunuz? Başlıyor cevaplar gelmeye. Ya da işte video yaparken hangi programı kullanıyorsunuz? Başlıyor cevaplar yağmaya. Yani oradaki haberleşme ve dayanışma da hakikaten görüyorum. Yavaş yavaş birbirini hiç tanımayan, hep tek başına olmaya alışmış aslında insanlar, o kadınlar birbirleriyle tanışmaya kaynaşmaya, o kardeşlik duygusunu tanıtmaya başlıyorlar. Ee, öyle ki daha önce mesela bir araya gelip yurt dışına ihracat yapma kararı al, sahne <gülüyor> oldu söyleyeyim o WhatsApp ee, son söylediğinizde bir kesinti oldu, bağlantıda sorun var galiba, yurt dışına dediniz, o kısmı tepki vermek evet. Tabii tabii, iki kadın birbirlerini bu grupta tanıyınca, ürünleri birbirine çok uygun olduğu için birlikte bir paket hazırlayarak yurt dışına ihracat yapmaya başladılar. Zaten yapanlardan biriydi bir tanesi ama İki kişi güçlerini birleştirip yeni bir paket, yeni bir ürün yarattılar. Bu çok güzel bir dayanışma oldu bizim için. Onun haricinde bir diğerinin ürününü sunmak için örneğin işte zeytinyağı diğerinin ürünü ama seramikçi arkadaşımız ona küçük tabaklar yaptı gibi. Çay da aynı şekilde. O kadar mümkün ki bu. Bu tür işbirliklerine o kadar açık ...ve güzel bir ortam sağlanıyor ki, yeter ki kendilerinin güvende hissettikleri bir alan açın ona. İşte bizim yaptığımız şey aslında onlara alan açmak olur. Kendilerini güvende hissedecekleri, kandırılmayacaklarını bildikleri... ...üzerinden para kazanılmayacağına artık kani oldukları bir alan yaratmak. E, web sitesinin üzerinde aslında satış yapılması mümkün. Buna teknik olarak hiçbir engel yok. ama Komisyonlar, yani yasal kesintiler devreye giriyor orada. Devlet size hayır komisyon almadan bu işi yapa, yapmak istiyorum deseniz de buna izin vermiyor. Minimus da olsa kesintiler yapmak, o de devlete ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da, işte bunu yapabilmeniz için de sponsor arayışındayız. Bütün bu işlerin daha başka başka basamakları taşınabilmesi için paraya ihtiyaç var. Her şey paraya dönüyor. Biz amatörde çalışıyoruz, gönüllü çalışıyoruz, ee, bu platformu üç kişi kurduk dedim ama onun dışında tabii bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımın da isimlerini burada geçirmek isterim. İki tane üniversite öğrencisi çok tatlı arkadaşım var, Selen ve Melis. Onlar Derslerinden artık kalan zamanlarda canla başla çalışıyorlar. Bu kadar genç yaşta... Soy birlikte söyler misiniz? Tabii ki. Selen Özdemir, Melis Ateş. Selen şu anda mesela öğrenci değişim programıyla Polonya'da. Ama hala oradan bize destek vermeyi sürdürüyor. Kopmadı bizden. Bu kadar genç yaşta kadınların dayanışması gerektiğini... Farkındalığına varmış iki tane genç arkadaşla çalışmak harika bir şey bence. Onun dışında eş dost akraba da yardım ediliyor. Mesela Ankara'da çalışıyor. Hiçbirbirimizi yüz yüze görmedik, çalışmadık. Onu da hemen belirteyim. Ben de çalışmak isterim, ben de destek vermek isterim, benim de bir katkım olsun diyen herkesi herkesi davet ediyorum bizimle birlikte çalışmaya. Kadın erkek hiç fark etmez. Platformun nasıl bir işleyişi var? Yani bir rutin işleyiş vardır. Bir yandan başvurular alınıyordur platformda, bir yandan eğitimler düzenleniyordur. O işleyişinizi bir anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Gün, günlük içinden bahsediyorum işte işte. Tabii. Her gün mesela her sabah ilk işim benim Instagram'a bir post koymak. Onun için ben de çalıştım, ben de öğrendim. Sosyal medyayı ve sosyal medyada kullanılan teknolojileri mesela hiç bilmiyordum. genç arkadaşlar sağ olsunlar gösterdiler bir program. Benim her gün mesela rutinimde şu var, her akşam, bir gün sonra yayınlayacağım postu hazırlamak. Çünkü o fotoğrafları işte Murat Hanbey'den öğrendiğim tekniklerle daha güzel, daha belirgin, daha net hale getirmek, en güzel fotoğrafları seçmek. Ondan sonra diğer programda o fotoğrafları yan yana koyup üstüne yazılar yazmak falan. Bunlar bayağı zaman alan şeyler. Fotoğrafların konsepti nedir postların? Ürünler. Ürünler. O gün tanıtacağım kadının ürünlerinin çok güzel fotoğraflarını bir araya getirip, ertesi sabah için onu hazırlıyorum. Ertesi sabah ilk önce Instagram postunu koyuyoruz. Arkasında kadınlarla görüşmeler başlıyor. Bir web sitesinden e, kayıt formu doldurarak bize katılmak istediğimiz direnler var. Bir de zaten aramızda olan kadınların arkadaşları, içlerinde bulundukları o satış ortamları etkinlikler diyorlar onlara oralardan tanıştıkları bildikleri yani network sayesinde kendiliğinden bize gelen kadınlar var onlarla konuşma mesaiyi başlıyor ondan sonra teker teker önce yazışıyoruz sonra telefonla konuşuyoruz ardından onları whatsapp grubuna dahil etmek var orada herkes bir hoş geldin diyor birbirini tanıyor Instagram sayfası paylaşılıyor. Ardından e, web sitesi hala üzerinde çalışılması gerekiyor. Her yeni gelen kadının hikayesinin, fotoğrafının ürünlerinin oraya yüklenmesi lazım. E, bir diğer yandan girişimci kadın dünyasında neler oluyor? Kakider ne yapıyor? Cosgap neler veriyor? Hangi banka ya da hangi kurum Kadın girişimciler için nasıl avantajlar sunuyor? Bunların takibi var. Bir yandan bir kısmımız bunu takip edip, bunları haber haline getirip mümkünse web sitesine koymaya çalışıyoruz. Çok acil olanları gene WhatsApp grubunda hemen paylaşıyoruz. Haberdar etmek istiyoruz kadınları. Ardından... Ee, Programlar var tabi. Dediğim gibi mesela YouTube kanalı açmaya karar verdik ve o YouTube kanalı için içerik hazırlanması lazım. Bu içerikler hazırlanırken yol gösterici sorular nelerdir? Bu sorular kadınlara iletiliyor. Çektikleri videolar elden geçiriliyor. Falan falan. Orada bir içerik hazırlama kısmı var. Bunun yanı sıra tabi en önemlisi sponsor arayışı var. Orada en büyük görev belirle düşüyor. Halen kurumsal hayatta olduğu için ve çevresi çok geniş olduğu için sürekli e, nereden bize destek olacak kurumlar bulabiliriz. Sadece para değil, nasıl onlardan başka destekler alabiliriz? Mesela onunla ilgili zoomlar başlıyor arkasından görüşmeler. E, çok ilgi gösteren var gerçekten. Örneğin, sponsor olmak sadece alın size şu kadar para veriyorum demek değil, atölyelerimize sponsor olabiliyorlar. Ya da kadınlar günü yaklaşıyor. Kadınlar günü yaklaştığı için kadın çalışanlarına hediyeler almak istiyorlar ve bizim platformumuzdan hediyeler almaya karar verdiler. Onların hazırlıklarının yapılması lazım. İşte neler sunabiliriz onlara. Onun haricinde ''Kurumsal paketler hazırlayabiliriz.'' diye e, web sitemizde bir sözümüz var. Bunlar neler olabilir? Hangi ürünlere bir rehber Nasıl paketler kimlere sunabiliriz? diye düşünüyoruz. Bunların planlaması var. Ardından kurumsal hediyeler vermek için bize başvuranlar var. Devlete mesela e, ziyarete gittiklerinde Ellerinde bir çikolata bir çiçekten daha farklı, daha özel bir şey olsun isteyen bu farkındalığı varmış e, şirketler gelip bizden ürün istiyorlar. Onların işte ne yapabiliriz? Seramik ne olsun? Bu olsun? Cam olsun? Kim yapabilir? Ne kadar sürede yaparız? Bunların planlaması var. Yani aslına bakarsanız e, bütün günün insanın Alacak kadar çok iş var ve çok az insanla bu işi döndürmeye çalışıyoruz. Çok amatörce çalışıyoruz. Yeterli mi? Hayır değil. Ama önemli olan niyetimiz diye düşünüyorum. Niyetimiz iyi. Onun planları görenler bizimle bu yolda yürümeye devam ediyorlar. Kadınların emeği platformu olarak neler görüyorsunuz? Kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar ve siz hangi desteklerde bulunuyorsunuz?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 Halbuki birçoğu da tam da bu sınırların içinde kalıyor. Bununla ilgili çok yeni ve yani yasasında değişiklikler oldu. Onları takip ettik. Bununla ilgili e, bilgiler toparladık ve arkadaşlarımızla paylaştık. Hala da paylaşmaya devam ediyoruz ilgilenenlerle. Onun e, ötesinde en büyük sorunlardan biri tabii ki tahmin edeceğiniz gibi kargo. Kargo bedelleri gitgide yükseliyor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 coğrafi işaretleme olarak da belki kulağımda çalınmış olabilir. Bu ürünler üretildikleri yöreye rüzgü oldukları için kodlanıyorlar ve bir kütüphaneye tabeli var. Bu ürünleri üreten kadınlar için özel bir pazar alanı açtı olabilir. Hatta fiziki olarak Altın Üniversitesi İstanbul'da harika bir mekan açtılar. Bizim için de sengene bazı kadınlar buraya dahil oldular. Ürünlerini bu kütüphaneye sokma imkanı buldular. Onun ötesinde bir takım alışveriş siteleriyle gene e, görüşmelerimiz oldu ve sürüyor. Alışveriş siteleri bu bağlamda kendi ürünlerini kendi eliyle üreten kadınların, küçük üretici kadınlar için ayrıcalıklar sağlayarak bir sanal Pazar ortamı diyelim e, yaratabiliyorlar. Buralarda da eğer vergi engellerini, devlet kesintilerini aşabilirsek ki görüşmelerimiz sürüyor, oralarda ürünlerimizin satılması mümkün olacak. Ee, Kurumsal şirketlerle görüşüyoruz. Gene toplu alımlar yapılabilmesi için. Kurumsal şirketler, Türkiye diye vesaire adı altında birçok ürün alıyorlar ve artık elemeyi eskisinden çok daha değerli olduğu için, nihayet kıymetli anlaşıldığı için oralarda şansımızı zorluyoruz. Ee, i̇ş dünyasında neler olup bittiğini çoğu takip edemiyorlar, edenler var etmiyorlar demeyeyim. Ama bazıları kosket, gider ne yaparlar mesela bunları bilmiyoruz. Biz bu dünyadaki gelişmeleri toparlayıp derleyip haber şeklinde onlara sunmaya çalışıyoruz.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 tecrübe paylaşabilecekleri bir forum alanı aslında onlara yaratmış olduk böylece. WhatsApp'ı seviyorsunuz değil mi? WhatsApp grubunu kastediyorsunuz. Evet. evet. WhatsApp'ı kastediyorum. WhatsAppពិសេសini Çok doğru. Evet, şu anda bir WhatsApp grubu üzerinden haberleşiyoruz ve burada herkes tecrübe paylaşıyor, birbirlerine e, sorular soruyorlar.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 Burada olması gerektiğine inanıyorum ben. Siz neler söylersiniz? Sizin kadınlara yönelik bir mesajınızla röportajımızı tamamlayalım isterim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Çok. size de teşekkür etmek isterim. Kadın meselesini kendinize dert edinip gerçekten bu konu üzerine bu kadar gittiğimiz için, bu konuda röportajlar yaptığımız haberler yaptığımız için ve de... Yani özellikle de tabii ki bize ulaştığınız için, bizim de sesimizi duyurmamıza yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem bilatlamdaki bütün kadınlar adına. Ee, kadınlara söyleyebileceğim şey şu, bir kere bu erkek egemen iş hayatında, neden erkek egemen olduğunu bilmediğimiz bu iş dünyasında, kadınların yeri var. Kadınların yeri çok büyük kadın e, yapısı itibariyle erkekten hiçbir aşağı kalır yanıyor. Kendini aşağı görmesi için ya da bir başkasının onu aşağı görmesi için, yetersiz bulması için hiçbir sebep yok. Ne bilimsel ne varoluşsal olarak. Yani <gülüyor> kendilerine güvensinler, yaptıkları işe inansınlar, ne yapmak istediklerini bilsinler ve e, cesaret